50 yıl sonra nerede olacağımız hakkında son derece iyimserim. Tüm bunları görecek kadar uzun yaşar mıyım bilmiyorum ama daha bugünden gidişatımızla ilgili fikirler edinmek mümkün. Çok büyük bir hızla büyüyen insan nüfusu, ailelerin başarılı oldukça daha az çocuk sahibi olmayı tercih etmeleri yüzünden artık daha yavaş bir hızla büyüyor. Nüfusun zirve noktasını gördüğümüz için de kaynak kısıtlaması altında yaşamanın nasıl olacağı hakkında bir fikrimiz var artık. Şiddet ve suç yüzdelerinde de bir azalma görüyoruz. Uh, Bu ne yazık that, ki şiddet ve suçun about violence tamamen violence sona erdiği world, anlamına gelmiyor. Hemen hemen her gün dünyanın değişik yerlerinden kötü uh, haberler alıyoruz ama less her, less her geçen yüzyılla birlikte has. daha az savaş ve daha az ölüm yaşadığımız da bir gerçek. Başka ülkelerde yapılan işlere, üretilen ürünlere değer verip, insanlığın geleceği hakkında ortaklaşa düşünmeyi de başardık. Yenilin hızı bizi şaşırtmak zorunda. Çevremize zarar vermemizi engelleyecek o enerji kaynağı ne olabilir acaba? Bu çok ama çok önemli bir buluş olacak. Ya da yoksul olan milyonlarca insana nasıl ve ne kadar yardımcı olabiliriz? Bu konuda biraz gelişme kaydettik ama eşitsizlik hala endişe verici boyutta maalesef. Tabii bir de tahmin etmesi daha zor olan şeyler var. Mesela 50 sene sonra robotlar hayatımızda ne kadar önemli olacak? 20 yıl önce robotlar hakkında yeni yeni konuşmaya başladığımızda birçok insan korkuyor ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Korktukları başlarına gelmeyince de bu konudaki endişelerini geride bıraktılar. Robotlar artık sadece filmlerde ya da oyuncak olarak karşımıza çıkan bir merak konusuyken, gelecek senelerde yapılan harcamalar ve robotların becerileri filmlerde gördüklerimizle boy ölçüşe bilecek. Bu konuda avantajımızın ne olacağını iyi düşünmeliyiz, daha uzun yaşıyoruz, potansiyelimizi nerelerde kullanabiliriz, çalışma yaşamı nasıl değişecek, nüfus yaşlanacak ve bu durum birçok enteresan ve yeni sorununu da beraberinde getirecek. Uzun yaşam, daha fazla bilim, daha yaygın ve küresel bir bakış açısı, İnsanlık anlayışı, daha fazla eğitim, daha çok elde edebilme becerisi, bu tabii ki de kolay olmayacak. Ama doğuştan gelen merakımızı yitirmeden bu gelişime nasıl dahil olup katkıda bulunabileceğimizi düşünmeliyiz. Tüm bunlar doğuştan gelen yeteneklerimizi de kullanırsak eğer 50 sene sonra bundan daha iyi bir yerde yaşamamıza, ...olanak sağlayacak. Böyle umuyorum.